Şimdi buraya kadar da ayarladık. Artık programımızı yükleyip deneyelim. Bakalım çalışacak mı? Genelde hiçbir program tek seferde çalışmaz. Muhtemelen bu da tek seferde çalışmayacak. Bazı hataları çıkacak illaki. O hataları da birlikte düzelteceğiz. Simülasyon piyasamızı açalım. Çalışsın. <Gülüyor> Piyasımız şu an randa Çok merak ediyorum şu an çalışacak mı Bakalım bağlandı mı Simülasyonumuz bağlanmış Evet çalışmadı çünkü niye? Biz main bironun içine ana diziğimizi atmadık. Tekrar yükleyelim piyasemizi. Tekrar da misafir evet. Bu kalsın şimdilik böyle. Biz bir data blogumuzu açalım. Insert Pusher DB'yi. Aktif edelim bunu da. Bu mavi alt. Mavi alt. Bakalım ekleyecek mi? Şimdi. Eklemedi. Eklememesinin sebebini belki bazılarınız fark etmiştir. Biz burada... Ee, input byte yaptık. Yani e, bir byte üzerine yaptık ama buradan gelen bilgi word. Bizim bunu word'e çevirmemiz lazım. Hemen gelelim. <gülüyor> Yardım doğru atalım. Kalsın burada. Ee, bizim teklerimize gelelim. Vision sensörümüze bakalım. Ayrıcı sensör. Input byte. Biz bunu input word yapacağız. tipini değiştirmemiz lazım. Tekrardan yükleyelim. Bu sefer de gelecek olan yeşil alt. Bakalım bu sefer ekleyecek mi. eklemedi. 3 geliyor şu an. Bu mavi diye bir alt eklenmesi lazımdı. Soruna bakalım. Ben tekrardan size geri döneceğim. Evet, sorunu bulduk. Zaten hızlandırmış bir şekilde gördünüz. Nelere baktım, ne yaptım, ne ettim. <gülüyor> Şimdi burada, Drivers'a baktığım zaman ee, Input Word bir de, 30'da kalmış. Ama bizim buradaki... Aynen, ses input Word 30'da kalmış. Konfigürasyondan Şuradan onu ayarladım. 30'dan 10'a çektim. Burada zaten input bu byte'dı. Input byte'dı da dediğim gibi aynı problemi yapacaktı onu bilerek yapmıştım en başında. Yani böyle bir hata çıksın da düzeltelim gibisinden. Yalnız buradaki hatayı bilerek yapmadım. O artık dikkatsizliğime denk geldi. Baktığım zaman oradaki problemi gördüm. Sonradan işte onu düzelttim. Herhangi bir şekilde şu an program kalmadı. En baştan tekrardan başladım programı. Fiyasi bir stop yapalım. Her şey bir sıfırlansın. En baştan tekrardan startımıza basalım. Şu an yeşil üst gelecek. Yeşil üstünde hemen bloğunu açalım. Şöyle kalsın yanında. Şu an buraya 5 eklendi. Yeşil üste 5 eklendi. Hemen bakalım. Yeşil üste kadar olan tüm data blokların eraylarına 5 eklenmiş mi? Eklenmiş. Eklenmiş. Eklenmiş. Bizim başta anlattığımız mantıklık gibi tüm eraylar artık 5 eklendi. Ama bir sonrakine bakalım. Mavi ham eklenmedi. Buna geldik. Buna da eklenmedi. Şimdi bir sonraki ürüne bakalım. O da yerine eklenecek mi? Bir sıkıntı çıkaracak mı? Bu da mavi üst. Mavi üst de eklendi şu an. Herhangi bir başka problem yok. Mavi alta bakalım. Buraya da eklendi, buraya da eklendi ama bir sonraki de eklenmemesi lazım. Eklenmedi. Güzel çalışıyor şimdi. Bakalım bu ikisi yerine gitti zaman koşular çalışacak mı? Evet. Problemi gördünüz. Şimdi burada böyle bir problem var. Aslında bizim bloğumuz çalışmaya çalıştı. Ama çalışamadı. Yani problem oldu. Bir sıkıntı oldu. Çalışamadı. O da sürekli set reset, set, reset, set reset olmaya başladı. Ona bakalım o anda neden öyle bir şey yaptı. Buna bakalım. Hemen Programımıza açalım. Ayırma. Şimdi buradaki sorun bundan kaynaklı. Biz burada ikisini de aynı kullanmışız. Bunu değiştirmemiz lazım. Bakalım Memory 1.5 kullanmış mıydık? Kullanmıştık galiba. 6, 7... 2.0'ı galiba kullanmadık. Evet. M-A Pusher M-A Active Pulse. Tekrar yükleyelim. Evet. Şu an çalışıyor. Herhangi bir problem gözükmüyor. Bir projemizde böyle bitirmiş olduk. Bundan sonra artık yavaş yavaş çok basit uygulamalardan LED yakmadan tutun, kapı açma kapatmaya kadar, ee, orta seviye uygulamalar, daha sonrasında daha zor uygulamalar olan hani komplike sistemler vesaire, onların çalışmasını, çalıştırılmasını öğreneceğiz, bir şekilde anlayacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.